Evet, 45, 28, Dolar 18,65 1976 altın 6075,42, Borsa 5.214 ve Bitcoin 16.817 ile günü düşüşle kapattılar. ABD'li dev banka Goldman stage binlerce çalışanı işten çıkarmayı planlıyor. Herkes kandırıp ameliyatta bile gel girmişti. Sahte doktor Ayşem Özgüraz için istenen ceza belli oldu. İkari sonrası Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'u kızdırdı. Gözümüz kör değilse gördük dedi. Memur ve memur ümmetlileri heyecanla bekliyor. İşte Merkez Bankası'na göre maaş zanma detaylar tarih haber notakomda. Mezarlıkta şarkı söylediği anları paylaşan Zerrin Özer karışık tepkiler aldı. ABD medyasına dikkat çeken analiz geldi. Seçimi Erdoğan'ın ya da muhalefetin kazanması durumunda Türkiye'yi neler bekliyor? Galatasaray TN Direktörü Okan Buruk hazırlık maçında hakemle tartıştı. Likte illallah ettik. İstemiyoruz. Gelmeyin maçlarımıza dedik. Ekrem İmamoğlu hapis cezası almasının ardından AKP'li ve MHP'li siyasetçilerin de kendisini aradığını söyledi. Bu haberimize gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.